Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün sizlerle birlikte Realme'nin kısa süre önce Türkiye pazarında da satışa sunduğu 6i ile daha önceden yani bu yılın başlarına doğru raflardaki elini alan 5i'nin kamera karşılaştırmasını yapacağız. Biliyorsunuz iki telefonda tasarım açısından birebir aynıydı zaten. Realme 6i'deki en büyük farkı ise 5i'deki ana kameranın yerini 48 megapiksellik bir ana kameranın alıyor oluşu. Diğer 3 kamera ise aynı kurulumla geliyor. Yani 5i'de 12 megapiksellik kamera bu dörtlü modüle öncülük ederken, altı İD ise 48 megapikselli bir kamera öncülük ediyor. Peki bu kamera formatı telefonların fotoğraf kalitesine nasıl bir yansıma yapacağız? Bunu da videomuzda size bunları göstereceğiz. İki telefonla da aynı açıdan kareler çektik, aynı ışıkta kareler çektik, videolar çektik. Dolayısıyla bu kararı siz vereceksiniz. Yani 5İ'nin kamerası mı daha iyi, yoksa 6İ'nin kamerası daha iyi. Tabii ki kağıt üzerinde baktığın zaman 6İ daha iyi. Fakat bu Gerçi yani R ile yansıyacak mı? Beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar bu videoyu ise 5i'nin ön kamerasıyla çekiyorum. Ön kameraya kapalı mekanlarda yaptığınız çekimlerde ses ve görüntü kalitesi bu şekilde oluyor. Evet arkadaşlar bu videoyu şu anda 6i'nin ön kamerasıyla çekiyorum. Telefonun ön kamerasıyla yaptığınız video çekimlerinde ses ve görüntü performansı bu şekilde. Şu anda ise arka kamerayla çekim yapıyorum. 5i'nin arkada bulunan 4 tane kamerasıyla yaptığınız çekimlerde ses ve görüntü performansı bu şekilde Evet arkadaşlar şu anda ise Altin'in ana kamerasıyla bir çekim yapıyoruz. Telefonun ana kamerasıyla iç mekanda yaptığınız çekimlerde ses ve görüntü kalitesi bu şekilde oluyor. Evet arkadaşlar bu videomuzda iki telefonla da farklı açılardan farklı fotoğrafları sizlere sunduk. Dolayısıyla iki telefondan hangisinin daha iyi fotoğraf çektiğini siz okurlarımıza bırakıyoruz. Bu videonun altına hangi telefonun size göre daha güzel fotoğraf çektiğini dilerseniz bizlere yorum olarak belirtebilirsiniz. Ayrıca bizleri sosyal medya hesaplarınızdan takip etmeyi de unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.